Herkese merhaba. Ben Harunat Demir. Bugün sizlerle birlikte PTC'nin orlama tasarımları için geliştirdiği, ayrıca Creo'nun en temel paketi Design, Design Essential paketinde mevcut olan Pipe Design modülünü inceleyeceğiz. Öncelikle Pipe Design modülü Creo'nun parametrik içerisinde üç boyutlu Uğrulama tasarımını gerçekleştirmek için geliştirilmiş bir uygulamadır. Ayrıca iki boyutlu çizimler yaptığımız kriyo şematikle birlikte tera şematikten bağımsız çalışabilir. Yani kriyo içerisinde manuel yönlendirmelerle uygulama tasarımımızı gerçekleştirebiliriz. Ya da şematikle ilişkili bir şekilde oluşturduğumuz akış diyagramlarını, iki boyutlu akış şemalarını kriyo parametriyle eczeme dosyası, dosyası aracıyla entegre edip üç boyutlu yönlendirmeleri yapabiliriz. Temel olarak e, borulama tasarımı iki şekilde yapılır. Birincisi manuel design development dediğimiz tasarımcıya bağlı herhangi bir kural ve kısıtlama içermeyen borulama tasarımı yöntemidir. Yani tamamen tasarımcıya özgü bir tasarım çeşididir. İkincisi ise specification driven design development dediğimiz standartlara belli kurallara uyan borulama tasarımı yöntemidir. Şematik içerisinde yaptığımız iki boyutlu e, akış tasarımlarla birlikte excel dosyası aracılığıyla Kriyo içerisinde aktarıp üç boyutlu yönlendirmeler yapabiliriz. Bugün şematik üzerinde çok fazla durmayacağız. Daha önce yaptığımız şematik videolarını YouTube kanalımızdan an izleyebilirsiniz. Informatik YouTube kanalından izleyebilirsiniz. Ama bugün ise şematikten biraz da olsa bahsedeceğiz. Manuel Design Development tamamen boru özelliklerini boru hatlarını line stock adı altında dediğimiz pencere içerisinde belirtiyoruz ve burada manuel yönlendirmelerle tamamen kontrolümüzde olacak şekilde borulama tasarımını gerçekleştirebiliriz. Specification driving design block ise dediğim gibi specification driving parking prosesiyle borulama tasarımını kriyoşematik içerisinde iki boyutlu diagramlarla tasarlarken oluşturulan yönlendirmeler ve borularla belirli parametre doğrultusunda tasarlanıp XML formatında export edildi kriyo parametrik içerisinde aktarılır. Burada şematik içerisinde oluşturduğumuz akış diyagramlarını kriyo içerisindeki oluşturduğumuz modellerin karşıl karşılığını getirebilmek için parametreleri tanımlayıp oluşturduğumuz iki boyutlu akış diyagramlarını parametreleriyle eşleştirerek kriyo parametrik içerisinde karşılığı gelecek şekilde yönlendirmelerini yapabiliriz. Export işlemi sırasında ise egzelme formatında export ederek birbirleriyle bağda bağdaşlaştırabiliriz. Şimdi bunları bir uygulamayla e, daha iyi şekilde kararacak şekilde anlatacağım. İlk olarak manuel e, tasarımdan bahsedeceğim. Şöyle bir dosyamız mevcut. Bu modelimiz mevcut. Bu model üzerinde manuel prosesle borlama tasarımını gerçekleştireceğiz. İlk etapta aplikasyon altından oradan piping e, modülünü açıp Şöyle karşımıza standart ribbon komutunda pencere karşımıza geliyor. Burada borulamayı tasarlayabiliriz, yönlendirebiliriz. Şuradaki pencerelerden tamamen yani şu komutları kullanarak tasarımımızı gerçekleştirebiliriz. İlk etapta bir line stock oluşmamız gerekiyor. Bunun da setup altında line stock deyip burada create dediğimiz zaman burada bir line stock'umuzda stok, stok boru hattımıza bir isim vereceğiz. Burundan 50A diyelim. Şöyle sonra karşımıza çıkan pencerede buradan boru hatlarımızı oluşturabiliriz. Örneğin Grade'i STD'de yapıyorum. Buradan Section'dan borumuzun kare mi ya da dairesel mi olacağını belirtebiliriz. Boru şeklimizi belirtebiliriz. Burada içi boş mu ya da içi dolu mu bu şekilde de belirtebiliriz. Buradan borun çapını 50 olarak belirtiyorum. Tamınlığını ise 3.9 olarak belirtiyorum. Burada boru şeklinin düz bir boru mu yoksa esnek bir boru mu olacağını belirtebiliriz. Burada düz bir boru tercih ediyorum. Buradan köşelerin olacağını, yardımcı elemanlardan faydalanacağımı belirtmek istiyorum. Buradan köşe radüslerini belirtebilirim. Yani ayrıca... Burada ise ağırlık böyle uzunluk olan yani burnun yoğunluğunu hesaplayabiliriz Örneğin hemen burada sıfır noktasını olarak hesapladım bu şekilde oluşturuyorum. Daha sonra bunu seyredip kaydedebiliriz. Örneğin şu şuradaki burun üzerine kaydedeceğim aynı isimde kaydedebiliriz ve sürekli her tasarım yaptığımızda yeniden line stock oluşturmanızda gerek kalmaz o mevcut olan line stock kullanabiliriz. Ok deyip işlemimizi sonlandırıyorum. Buradan daha sonra da line oluşturduk. Create pipe diyorum. Buradan artık boru hatını oluşturmak için line pipeline seçiyorum. Pipelineini oluşturuyorum. Seçildi dedim. Buradan yeni baştan yeni bir line store oluşturabiliriz ya da mevcut oluşturduğumuz line store seçip işlemi yapabiliriz. Yani zaten seçtiğimden sonra pencerelerim artık aktif hale geliyor. Burada ilk ilk etapta şöyle bir başlangıç noktası belirliyorum. Boru hattının oluşturacağı bir başlangıç noktası belirtiyorum. Set Start komutuyla gelip şuradan Port 1'den başlamasını istiyorum. OK deyip işlemini sonlandırıyorum. Burada Extend komutuyla da buradan man manuel olarak direkt oluşturabiliriz. Böyle grafik toolbar'dan ise boru şeklinde görmek istersek böyle görünümümüzü değiştirebiliriz. Ve tamamen manuel olarak oluşturabiliriz ya da buradan sayısal değerleri girip oluşturabiliriz. Böyle şu şekilde bir oluşturalım. Böyle baktığımız zaman bu sürükle mantığıyla kolay bir şekilde tasarımcı gerçekleştirebiliriz. Bir başka yöntemimiz ise birden fazla yöntem bir tut zaten. Burada göstereceğimiz buradan Mevcut bir pipe, boru üzerinden de yeni bir boru oluşturabiliriz. Ya da kör üzerinden, aksi üzerinden sketch oluşturarak da boru oluşturabiliriz. Şu an mevcut kör üzerinden bir boru oluşturmak istersem, gelip şuradaki körünü seçiyorum, shift'e basıp diğer körünü de seçiyorum. Bu şekilde direkt e, borumuzu oluşturabiliriz. Ve Bu boruları birleştirmek istersek eğer, Connect komutuyla birlikte sadece gelip borularımı ucuna dokunup, Ctrl'e basıp tutup seçiyorum, e, borularımı bağlantılarını gerçekleştirebilirim. Ayrıca yine burada da tutup yükle mantığıyla ya da sayısal değerler girerek de işlemi tamamlayabiliriz. Daha sonra oluşturduğum boruyu çıkış portuna sabitlemek istiyorum. Çıkış portuna bağlamak istiyorum. Bunun için de tekrar bir set start yapıp burada bur, oluşturduğum borunun bitiş noktasından bir başlangıç noktası oluşturacağım. Set start diyorum. Buradan gelip aynı şekilde extend deyip Burada koordinat değil de normal aksisleri kullanmak istiyorum ve buradan buradan e, opsiyonlarımız mevcut, e, dimension op opsiyonlarımız mevcut. Buradan ben offset e, from referansı yani bir referans aldığım yere doğru dimension uzunluk vermek istiyorum. Geldim tıkladım, çıkış portına doğru bir referans verdim ve buradan z'den değil de y'den yukarı doğru. Bunu sıfır yaptığım zaman offsetin uzunluğuna doğru direkt uzunluğunda offsetin referansına doğru direkt uzunluğunu alır. Apply deyip bu sefer de X'ten yapmak istiyorum. Yine aynı şekilde 0 direkt çıkış portuna referansına direkt girer zaten 0'a 0 gelip oluşturabiliriz. OK deyip işlemini sonlandırıyorum. Bir sonraki komutumuzda ise önemiz bu boruları connect ile birleştirdik ya da bu point port'la da çıkış portuyla birleştirebiliriz. Geldim. To point port diyorum. Ben yani direkt çıkış portuna tıklıyorum ve Direkt tasarımını gerçekleştirebilirim. Bu şekilde manuel e, prosesle hızlı ve kolay bir şekilde boru tasarımımızı gerçekleştirebiliriz. Bir de ben bunlara yardımcı eleman eklemek istiyorsam eğer şuradan insert fitting komutuyla buradan e, yardımcı elemanlar, flanşlar ya da valfler ekleyebilirim. Örneğin straight diyorum yani düz bir buraya gelip buradan çek valfi eklemek istiyorum. Open deyip geldim. Buraya tıklıyorum. Şu boruma tıklıyorum. Buradan e, montaj için nasıl offset gerekmiyorsa e, length olarak mı e, montaj çeşidi seçiyorum. Buradan length olarak seçip 0 ile 1 arasında bir değer gireceğim. Boru uzunluğunun 0 ile 1 arasındaki bir değere bölüp o orana doğru bir montaj yerini belirleyeceğim. 0.25 deyip Dikten sonra karşıma çıkan pencerede montaj penceresinde şuradan nokta görünmeni aktif hale getiriyorum. Grafik Toolbar'dan ilk buradan şu noktadan montajın yapılmasını istiyorum. Ve tıkladığım zaman bu şekilde şu borunun 0.25 uzunluğuna doğru noktadan yardımcı elemanımın montajını gerçekleştirebilirim. Aynı şekilde şurada bir flanş ekleyebilirim çıkış portuna. Insert deyip bu sefer sonuna diyorum oluşturduğum borunun sonuna bir plan yiyeceğim geldim Open dedim Buradan benim borumun çapı 50 idi buradan 50'lik planşı seçiyorum Open deyip i̇lk, ilk başta planşı nereye montaj edeceğim onu göstereceğim gelip şuradan planşımı montaj diye tıklıyorum ve planşımın yönü seçiyorum port 0 yönüne mi, yoksa port 1 yönüne baksın diye port 1 yönüne baksın istiyorum Ctrl'e basıp noktasını biliyorum montaj noktasını biliyorum Direkt. Bu şekilde montajını hızlı bir şekilde yapabiliriz. Bunları kapattığım zaman manuel e, prosesle hızlı bir şekilde montajımızı yapabiliriz. Şimdi e, şematikle, specification driving e, e, prosesle yani belli kurallara bağlı kalarak borulama tasarımını göstereceğim. İlk etapta şematik içerisinde bazı e, Akış diyagramlarım, akış tasarımlarım mevcut iki boyutlu. Zaten şematik kullanımı da aynı şekilde zaten kriyo'ya benziyor. Ribbon yapısı, ya da sayfa yapıları kriyo'ya benzerlikler gösteriyor. Kriyo'dan bağımsız bir şekilde de çalışabiliyor. Şöyle biraz şematikten bahsedeyim kısaca. Şöyle tamamen kriyo'dan bağımsız bir şekilde de çalıştırabilirsiniz. Geldim buradan sayfalarımdan. Ya sistemleri için. Oluşturduğum bir akış şeması var. Bunu tamamlayacağız sizlerle birlikte. İlk olarak bu yağ tankına bir ağızlık ekleyeceğim, bir nuzul ekleyeceğim. Bunu da e, bu demo için oluşturduğum katalogtan piping klasiline geliyorum. Buradan oil nuzul adlı e, e, bloğumu çağırıyorum. Geldim buradan içeri aktar diyorum. Buradan yönünü mirror mirrorlayarak ters çevirebiliriz. Geldim şuraya. Okunuyorum, Montajını sağlıyorum. Daha tıklayıp exit deyip işlemimi sonlandırıyorum. Daha sonra bu çağırdığım nuzulun kriyo parametre bir karşılığı olabilmesi için parametrik değerlerinin tanımlanması gerekiyor. Bunun için gelip sol altta parametre penceresini açıyorum. Buradan çağırdığım nuzula tıkladığım zaman direkt zaten nuzulun parametre geliyor. Burada eksik olan parametreyi tanımlayacağız. Kriyo parametre karşılığını bulabilmesi için. Buradan geldiğim nuzula tıklıyorum. Parametre eklediyorum benim grup parametrik karşılığım sayesinde 7 adlı borulama dosyam. Apply deyip okay diyorum. Bu şekilde parametrik değerlerini tanımlamış olduk. İsimlendirmeden formatına kadar, pin pinlerine kadar, şey numarasına kadar bütün parametrik parametrik tanımlamalarını gerçekleştirmiş olduk. Daha sonra gelip buradan bir boru yön yönlendirme, yönlendirme hattı çekeceğim. Root diyorum. Buradan pipe diyorum. Bu borulama için oluşturduğum bazı pipeler mevcut. Bu pipeleri kullanacağım. Örneğin ben buradan Pipe Flex, Flex Blue pipeını seçiyorum. OK diyorum, geldim, şuradan tıkladım, yağ tankından yağ pompasına doğru bir yönlendirme yapıyorum. OK dediğim zaman orta klike tıklıyorum, direkt işlemi sonlandırıyorum. Bakın direkt 7A olarak geldi. Çünkü Google'dan çektiğimiz zaman mevcut olan parametre ile çekebiliriz. Şimdi çektiğimiz bu pipe'ı ben flex4 adlı pipe klasörüne aktarmak istiyorum. Çünkü parametrik değerlerde oluşturduğum, oluşturduğum klasörün adı flex4. Buradaki 6a pipe'ları flex4 içerisinde dahil. Ben bu 7a'yı da 6a ile bağdaşlaştırırsam eğer flex4 içerisinde aktarmış olurum. Gelip 7a'ya tıklıyorum. Burada modify, reparent dediğim zaman hep kontrole basıp 6a'ya seçiyorum. Bakın direkt eşleşti ve sağ tıklayıp özellikler dediğim zaman Buradan parametrik değerlerini tanımlayabilirim. Geldim. Flex Oil Blue adlı parametrik değerlerini tanımlıyorum. Apple deyip Buradan tanılamamış değerleri giriyorum. Sevin numarası 1'di. Dosya numarası dosya ismi 7 aydı. Apple deyip işlemi sonlandırıyorum. Aynı şekilde ya soğutma sistemleri için de bir, kısaca bir şematik tasarımı gerçekleştireceğiz. Yine şuradan IC14'den IC22'ye bir pipe, iki boyutlu pipe çekiyorum. Bunu da Pipe Purple adlı pipe kullanıyorum. Geldim, direkt tuttum. IC22'ye bağlantısını gerçekleştirdi. Daha sonra gelip buraya bir yardımcı eleman eklemek istiyorum. Aynı şekilde yine Black Explorer'a gelip buradan Pipe, pipe Fitting ve Wolf'a e, Wolf geldim. Oradan bir T şeklinde bir yardımcı elemanımı çekiyorum. Geldim, çektim. Daha tıklayıp exit dull diyorum. Close dedim. Çektiğim bu yardımcı elemanda parametrik dilin tanımlaması gerekiyor. Geldim, tıkladım. Oradan aynı şekilde geldim, tıkladım. Aslında uzlattan parametrik tanımlama yaptıysak, aynı şekilde buradan da yapacağız. Burada 10A adlı dosyamı seçiyorum. Like, OK Baymetik değerlerini tanımladık. Daha sonra oluşturduğum bu 10A'nı da 1 adlı klasör içerisine aktarmak lazım. bir 1 adlı parametreye aktarmak lazım daha doğrusu. Burada 18A'da oluşturduğum Pipe zaten Leg1 içerisinde tanımlı. Aynı şekilde bunları bağdaşlaştırıp oluşturabiliriz. Öncesinde sadece bu yardımcı elemanların da Pipe borulama hattını oluşturacağız. Buraya geldim. Pipe Purple geldim tıkladım borulama oluşturduk şimdi oluşturduğum bu borulama hatlarını 18 ay ile eşleştirip bir e, parametresini tanımlayacağım Ben yani tıklıyorum kontrole basıp tıklıyorum Modify Parent diyorum gelip 18 ay seçiyorum özellikler deyip Apply set Burada file to purple değiştirdik. Okay diyorum. Apply. Parametrikte parametrikamlama da gerçekleştirdik. Şimdi şu an semantikte akış tasarımını sağladık. Bunu export edeceğiz. File export diyorum. XML export. Buradan tipimi seçiyorum. Piping. Buradan file selector diyorum. Daha önce oluşturduğum Snow Mobile Piping Design example'ı aktarmak istiyorum ya da yeni bir example dosyası da oluşturabiliriz. Geldim open diyorum, okey deyip işlemi sonlandırıyorum. Sematik'teki işlemimiz bu kadar. Şimdi gelip buradan buradaki Snowmobile modelimizdeki borulama işlemlerini gerçekleştireceğiz sematik ile birlikte. Geldim şuradan Snowmobile adlı piping adlı at montajımı açıyorum. Burada açtığım montajda bazı görünümler var. O görünleri aktif hale getireceğiz. Daha sonra yağ sistemleri ve soğutma sistemleri için borulama işlemi yapacağız. Oluşumlu borulama işlemi teknik aktarıp buradan bütün açılarını, bütün bütün yerlerini, bütün mesafelerini resim teknik resimde oluşturacağız. İlk etapta buradan görünüme gelip mecbub'a gelip buradan ol diye Şuradaki Display Community Views bütün görünmeyi aktif hale getiriyorum. Şurada gördüğünüz gibi soğutma sistemi. Burada yağ, burada yağ sistemi gibi pencere mevcut. İlk başta yağ sistemi ile ilgili işlemlerimizi yapacağız. Geldik buradan. Bizim zaten şurada 7 yağ adlı bir flex Pipemiz mevcut. Burada aplikasyonlara gelip Öncesinde e, renklerin oluşturduğumuz e, Blue ve Purple renklerini tanıtmak istiyorsa eğer oluşturduğumuz klasörde bir renk klasörü oluşturacağız. Bu renk klasörünü tanıtmak istiyorum. Geldim File deyip, Open deyip buradan oluşturduğum renk klasörünü tanımlıyorum. Daha sonra bu e, 7A Flex adlı Python'ı aplikasyonlara gelip aynı şekilde piping komutunu aktif hale getiriyorum. Buradan Oluşturduğumuz pipleri e, klasör olarak görebiliriz Bu şekilde ya da gelip buradan pipeline view dediğim zaman bütün işimleri görebiliriz model ağacına erişebiliriz. Buradan şu an aktif durumda değil. Aktif etmek istiyorsak eğer gelip şuradan flex veya pipeline tıklıyorum root pipe dediğim zaman otomatik olarak aktif hale geliyor. Şu an burada artık işleri yapabiliriz ve Egzemelden şematikten çektiğimiz eczamel dosyasını da şuradan tanımlayabiliriz. Gidip buradan 7a Flex'i e tıklıyorum. Buradan eczamel fayla e geliyorum. Snowmobile piping adlı eczamel dosyamı çekiyorum. Bizim şematik label'ımız flex1 değildi, flex4'tü. Buradan yükle diyorum. Gidip şuradan şöyle pencereyi büyütelim kontrol edebilirsiniz. Bakın bizim şematikte nozzle tasarımız otomatik olarak eşleşmiş durumda. Okey deyip işlemi sonlandırıyorum. Şimdi gelip buradan ilk etapta şurada bir borulama işlemini yapacağım. Aynı şekilde root pipe deyip işlemi aktif hale getirelim. Set start diyorum. Gel yani artık burada Line stock oluştur, oluşturmuyoruz. Oluşturduğumuz zaten line stockları şematik içerisinde parametrelerle oluşturuyoruz. Bu da sadece direk yönlendirmeleri yapıyoruz. Geldim tıkladım. Zaten direk seçiyor. Flex OK diyorum. Daha sonra gelip buradan Extend deyip. Buradan. Voidland sistemiyle elde aksese göre. Ve uzunluk olarak. 20 milim uzatmak istiyorum. okey deyip işimi sonlandırıyorum. Daha sonra buradaki root bir görünüme gelip buradan set start diyorum. Oluşturduğum şematik oluşturduğum nozzle'ın parmettik karşılığı, karşılığı bu parça. Gelip buradan set start olarak gösteriyorum. OK deyip buradan şimdi artık two point portlarla oluşturacağız ilk etapta extent yapıp buradaki bir boru hattını oluşturacağım 40 milimlik bir boru hattı oluşturacağım Oluşturdum 40 milimlik boru hattından sonra artık two point portlarla borumuzu oluşturacağız oluşturduğumuz boru şematikte tanımladığımız parametrik değerlerle eşit değer bir şekilde oluşuyor Buradan görünümlerden noktaları aktif hale getireceğim Point diyorum, geldim. Control'a basıp işlemlerimi yapıyorum. Bu şekilde son noktamda seçiyorum. geldim buradan tükük görünme giriyorum devamı için gelip şuraya da kontrol basıp seçiyorum. Bu şekilde boru hattını oluşturabiliriz. Şöyle baktığımız zaman bu şekilde hızlı bir şekilde boru hattımızı oluşturabiliriz. Bunu katı hale getirmek istersek eğer Pipesolid diyorum. Oradan gelip segmentimi seçiyorum. OK deyip Make and Close dediğim zaman artık oluşturduğum Python katı hale dönüşüyor. Şuradan görebilirsiniz. Bakın bütün 7A flex içerisinde oluşturduğum bütün pipe, pipeline'ların katı modeli solid hale dönüştü. Şimdi aynı şekilde soğutma sistemleri için bir borulama hattı oluşturalım. Gelin buradan Buradan artık bunu kapatalım şu oil, yağ sistemlerinin klasörünü kapatalım Yani burada bir water adlı bir klasör oluşturacağız otomatik olarak. Şu an bakın create dediğim zaman artık benden line stock istemiyor direkt eczema dosyamı istiyor. Gelin tıklıyorum Buradan Geldim Slow Mobile Pipeline diyorum ve leg 1 olarak düzeltiyorum. Bakın buradan pipeline dosyam ismi bütün her şeyi sizlikledediğim zaman burada eşleştirmeleri yapıyor. Bakın 0 13 14 15 22 gibi bu şekilde bütün otomatik eşleştirmeleri yapıyor. OK diyorum. Şimdi ilk olarak geldim Buradan root diyorum. Şurada C1'den buradan buraya doğru bir borulama işlemi yapacağım. Noktalarım da aktif hale. Geldim buradan set start diyorum. Başlangıç noktam burası olsun. Direkt 18A olarak belirtti. Okey diyorum. Daha sonra 2 point porttan gelip noktaları seçiyorum. Kontrol'e basılı tutup nokta yara koordinat sistemi seçebiliriz. Buradan okay deyip kurulumumuzu gerçekleştirebiliriz. Aynı şekilde gidip buradan rut bir yöne gelip buradan önce 14'ten gidip buradan tekrar set start diyorum. Bakın normalde 18A duruyor. Tıkladığım zaman biz bunu oluştururken 10A olarak oluşturmuştuk. Direkt pipe özellikleri 10A'ya göre entegre oluyor. Okey diyorum. Buradan Extend deyip bir 95 milim kadar borumu uzatacağım. Gelip koordinat sistemi değil. Aksise göre böyle bir 95 milim kadar uzatıyorum. Okey deyip işlemi sonlandırıyorum. Aks dediğim zaman direkt Z ekseni, length dediğim zaman direkt Z eksenine göre işlemi yapıyor. Daha sonra böyle görünme gelip Buradan koordinat sistemini ve noktaları kapatıyorum. Aksis ve düzlemleri aktif hale getiriyorum. Buradan aksislere göre büyük borulama işlemi yapacağım. Geldim. Buradaki aksis seçtiğim zaman direkt boruyu oluşturuyor. Ve buradan referanslayabiliriz. Offset diyebiliriz. Offset dediğim zaman şuradaki düzleme göre offsetle ve sıfır olarak sıfıra sıfır olarak offsetlemesi istiyorum. Aynı şekilde geldim. Şuraya Yine offset referans diyorum. Ve şu düzleme göre offset ediyorum. Ve bu düzlemden de 75 milim kadar offsetlemek istiyorum. OK deyip bu şekilde boru hattımı oluşturabilirim. Daha sonra bu point portla bu iki borumu birleştirebilirim. Geldim 2 point port diyorum. Öncesinde set start bir başlangıç noktası belirtiyorum. Şimdi şuradaki borumun başlangıç noktasını belirtip daha sonra 2 point portla clip kontrola basıyorum. Direkt borumu seçiyorum. Otomatik olarak 2.4 la boru hattımı tamamlayabilirim. Daha sonra gelmiş buradan buradaki portla bağlantısını gerçekleştireceğim. Yine aynı şekilde test start yapıp yani bir boru shipment'tan sonra yeni bir boruya geçmek istiyorsak bir başlangıç noktası belirleyeceğiz. Bu bir port olur. Ya da bir borunun sonu olur ya da bir borunun başı olur. Herhangi bir şey fark etmiyor. Sadece bir başlangıç noktası gerekiyor ilk etapta. Buradaki düzlemlerimi kapatıp tekrar nokta ve oradan sistemi aktif hale getiriyorum. Geldim. Tıkladım. Böyle tam ucundan yakalayamadık. Geldim. Tıkladım. Okey diyorum. Daha sonra two point port'tan gelip bir konektörünü seçiyorum. Buradan OK deyip bu rahatlığımı oluşturabiliyorum. Daha sonra örneğin bunu zaten bu şekilde eğer kalabalık görünüyorsa tasarımda sorun yaşıyorsanız grafik toolbar'dan girip buradan sadece line'larla curve olarak işlemi devam edebiliriz. Örneğin geldim buraya artık ben oluşturduğum şematikte oluşturduğum yardımcı elemanları şimdi kreo içerisinde aktaracağım. Geldim buradan root 3 diyorum. Burada breakpoint ile Oluşturduğum boru üzerinde herhangi bir nokta point, nokta atabilirim. Ve attım bu noktada da bir başlangıç noktası olarak belirtebilirim. Yani başlangıç noktası için sadece bir borunun başlangıç veya sonu değil. Orta noktasında da bir e, set start işlemi yapabiliriz. Geldim tıkladım. Buradan mesafeye giriyorum. 32 milim kadar bir mesafeye girdim. Okey deyip işlemi sonlandırdım. Daha sonra tekrar Black Point deyip, şuraya gelip Burada da 30 mm kadar bir işlem yapıp sonlandırabiliriz. Aslında bu işlemi ilk ilk etapta sonlandırma gerek yoktu. Apply deyip devam edebilirdik. Buradan OK diyorum. Daha sonra oluşturduğum buradaki point'i set start dediğim zaman gelip buradan set start diyorum. Artık burası benim başlangıç nokta. OK deyip buradan extend diyerek buradan bir boru hattı oluşturabilirim. Şunu da Z'den değil de Y'den Şu yüz, şu yüz root aksi seçip, şuradan Y'den direkt bulunduğu mevdi den bulunduğu konumu kullanarak yönlendirmeleri yapabiliriz. Yüz root dediğimiz zaman, buradan 60 milim kadar bir yönlendirme yaparak burumuzu oluşturabiliriz. OK deyip işlemi sonlandırıyorum. Aynı şekilde. Burada oluşturduğum ikinci noktayı da bir başlangıç noktası olarak belirtip burada da bir boru, işlemi, boru tasarlama işlemi yapabiliriz. Geldim buradan yine Extend diyorum. Buradan gelip xten 45 mm kadar Apply diyorum. Y'den de 50 mm kadar Bir vurulma işlemini yapıyorum. Yani şöyle görmek için şöyle göstereyim. Yaptığımız zaman bakın bu şekilde burulama işlemlerini görebilirsiniz. Başlangıç noktasını burun ortasından belirttik. Herhangi bir yerden belirttik. Bu şekilde burulama işlemi yapabiliriz. Yani benim kaynak işlemini yapabiliriz. Tekrar geldim. Buradan. Şunları 2.4 ile birleştirebiliriz. Okey deyip işlemini sonlandırıyorum. Daha sonra gelip buradan insert fitting diyorum. Biz burada zaten yardımcı elemanı parametre tanımlamıştık. Tıkladığım zaman o tanımladığım parametre uygun. Yardımcı elemanım geldi. 10 aydı ismi diren olarak geçiyordu. Buradan apply dediğim zaman bakın yardımcı elemanın tanımlandı. Aynı şekilde şurada da bir yardımcı eleman vardı. Böyle de seçtim. Apply diyorum. Birdeki yardımcı elemanımı tanımladığım parametrik değerlere değerlere göre otomatik olarak parametrik içerisinde, Creo parametrik içerisinde tasarlayabilirim. şöyle burulama şeklini gösterirsek bu şekilde işlemleri yapabiliriz. Bunun dışında yine pipe solid demek istersek şuradan yani buradan pipe solid deyip yapabiliriz ya da şurada şöyle 18a adlı bizim zaten pipe'ımız mevcut. Şuradan da işlemleri yapabiliriz. Geldim, tıklıyorum. Şuradan sağ tıklayıp create diyorum, solid yapıyorum. Direkt modelimi katı modele çevirebilirim. Oluşturduğum pipeline katı modele çevirebilirim. Buradan pipeline view diyip işimiz olanları biliriz. Buradan pipeline checkle ya oluşturmuş tasarımda herhangi bir hata varsa bunları bize gösteriyor. Burada neyin e, bükmelerde köşelerde bir hata var diyor. Örneğin burada bent radius'te hata olduğunu söylüyor. Mevcut Bend radius değeri 18 milim ama olması gereken 20 milim diyor. Hangileri? Şöyle yaklaşalım. Bu şekilde gelip tıkladığımız zaman şuradaki ve şuradaki boru altında yanlışlık olduğunu söylüyor. Bundan diyelim 20 olması gerektiğini bize söylüyor. Kapatıyorum. Buradan modify diyorum. Buradan corner diyorum. Geldim. Burayı seçtim, kontrole bastım tutup aynı şekilde böyle seçtim. OK diyorum. Buradan bent kadrosum 20 da 22, 20 olarak belirtiyorum. Apply. İşlemi sonlandırıyorum. Şu an tekrar pipe tool herhangi bir hata olmadığını bize bildiriyor. Daha sonra piping info ile oluşturduğumuz bu boruların raporlarını oluşturabiliriz. Örneğin şuradaki oluşturduğumuz 18 ağlık segmente bakalım. Şuradan gördüğünüz gibi pipe dosyası, ismi, virimi, uzunluğu, çapı, et kalınlığı, ağırlığı bu şekilde bütün bilgilere erişebiliriz. Bunları resimde raporlamak istersek eğer gelip şuradan... Design in the table report'tan gelip tıklıyorum şuraya. Info diyorum. Ben büküm işlemleri için gelip tıkladım. Info diyorum. Bakın buradan görebiliriz. Büküm açısı, büküm radüsü, köşe radüsü, bu şekilde görebiliriz ya da önleyin gelip şurası değil şurayı görmek istersek, gelip tıkladım info diyorum bu şekilde görebiliriz ve buna teknik aktarmak istersek eğer buradan Design it for report, report setup diyorum buradan bir isim belirtiyorum Band Machine diyorum Save ettim. Close kapatıyorum ve oluşturduğum bu dosyayı şuradan montaj içinde açıyorum. Buradan open div. Bu demo için oluşturduğum bir template mevcut. Bu template için şöyle bir görünüm oluşturacağım. Görünüm de iso VIP adlı bir görünüm oluşturacağım. Templatemek karşılık verebilmesi için. Şöyle bir görünümdü. Buradan gelip iso Vibad'lı görünümü oluşturuyorum. Okeyleyip işlemi sonlandırıyorum. Buradan zaten artık part montaj içerisinde burumu görebiliyoruz, açabiliriz. Burumuza burada değişiklik varsa değişiklikleri de yapabiliriz. İlaveler ya da çıkarmalar da yapabiliriz. Bunun dışında geldim. Demi resmi aktarmak istiyorum. Drawing diyorum. Buradan template'i kullan. Burada kriyalta gelen bir özellik ise artık denilresinde modelin mevcut ismini alarak denilresin oluşturabilirsiniz ya da bunu e, iptal edip kendimiz denilresine bir isim verebiliriz. Ama burada 100 driving model dediğim zaman direkt montaj e, dosyası model dosyasını ismini alıp denilresinde eşler bir şekilde oluşturabilir. Buradan template kullan diyorum. Burada oluşturduğum template'imi çağırıyorum. Akleip okay teknik resimimi açıyorum. Bakın oluşturduğum temelde şurada part number, bütün partları görebiliriz. Aynı şekilde bu tabloları oluşturabiliriz zaten. Artık burası normal teknik resim bilgileri. Buradan iki tane stock numaram var benim. Birinin uzunluğu 603 milim kadar, birinin uzunluğu 222 milim kadar. Bu şekilde uzunlukları görebiliriz. Oluşturduğumun bent match'ini de yine tablo olarak aktarabiliriz. Oluşturduğum tabloda e, bu front file'den çekip buradan band match adı tablomu çağırıyorum. Geldim. Yerleştirdim. Bakın oluşturduğum bu tabloda direkt hüküm açıları, Köşe açıladı. Köşe açıladı. Köşe radüsleri. Bu tür bilgilere erişebiliriz. Uzunlukları. Hepsine erişebiliriz. Bu şekilde borulama işlemlerini gerçekleştirebiliriz. Dediğim gibi bundan sonra zaten artık teknolojisinin bilgisine kalıyor. Burada aynı şekilde create balon deyip böyle balonlama işlemini de yapabiliriz. Böyle geldim. yani piping modülü ile birlikte borlama tasarımını bu şekilde gerçekleştirebiliriz. Webinarımızın sonuna geldik. bu webinarın kaydını Informatik YouTube sayfamızda paylaşacağız ve aynı şekilde aynı zamanda LinkedIn'de video paylaşımını yapacağız. Videoyu kaçırma kaçıranlar için, evet tekrar izlemek için, tekrar izlemek isteyenler için oradan erişebilirsiniz. Bununla ilgili sorularınız varsa alabilirim. Bunların tane tane, tane tane tek resimlerini ise part pat olarak açabiliriz. Örneğin şöyle göstereyim ben size. Şöyle zaten bu montaj bir dosyası. Part olarak da açabilirsiniz. Şuradan part olarak açıp Telegrafi bilgilerini tablolarını oluşturabilirsiniz. Bart de bu şekilde açabilirsiniz. Başka manşet sorunuzda cevap olmuştur. Takılan başka bir yer varsa. Oluşturulan buraları Seminyet Table Tabii onun olarak kullanabilirsiniz Seminyet Table olarak da kullanabilirsiniz Farklı varyasyonlar içerisinde de oluşturabilirsiniz Engin Bey Duydunuz mu beni? Rica ederim. Ben teşekkür ederim katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Eğer başka aklımıza takılan bir soru olursa direkt bana ulaşabilirsiniz. Firmamızı arayıp oradan da iletişime geçebiliriz. Webinarımızın sonuna geldik. Dilediğiniz için teşekkür ederiz. Herkese iyi günler diliyorum.